Nedir? Bundan bahsedelim. Akciğer kanseri, akciğerden herhangi bir hücreden e, birinin farklılaşarak, genetik olarak farklılaşarak e, kanserleşmesi ve e, bu alanda yayılarak bir kitle oluşturmasıdır akciğer kanseri. E, bir genetik değişim söz konusudur ve bu genetik değişim sonucu oluşan hücre,